İddia Tahmin ve Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 20.10.2020. Sizlere 7 tane güzel maç hazırladım, çıkardım, analizini yaptım. Arada bir tane kuponum olacak. 3.61 oranlık bir kuponumuz var arkadaşlar. İdeal. 7 tane... Güzel maçımız var. Ee, tabii sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bu maçlarımızı. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum daha doğrusu. Canlı açılan yani iddianın canlı açmış olduğu e, maçlara dikkat edin arkadaşlar. Çok gol çıkmıyor yani kısır geçiyor genelde. Yani hepsi al bitmiyor tabii ki de. Genelde al bitiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu tür maçlara <gülüyor> dikkat edelim. Ee, bir tane tek maç aldım ben. Dinamo, Kiev, Juventus. O da bülten kasıt olduğundan dolayı onu aldım bültene. Diğer maçları almadım. Mesela kaç tane maç var İngiltere Ligi'nden. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Şu an açıldı. Bakın arkadaşlar. Mesela Eskişehir maçını almadım. Zenit Club Brühl maçını almadım. Juventus'u aldım. Ve İngiltere 1. Ligi'nden açılan birkaç maçı da almadım. Çünkü sıkıntı yaratıyor. Şu maçlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bir de bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına da dikkat edin. Kısır geçebilir. Bu oranların açıldığına bakmayın arkadaşlar. Yani Barcelona-Françvaros maçına 1.15 açılmış. Leipzig-Başakşehir maçına 1.25. Canlı maçlara dikkat edin arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. İlk maçımız Dinamo-Kiev-Juventus maçı arkadaşlar. Ben bu maçla ilgili yaptığım analizler, e, oran analizi, takım analizi e, maçın iki buçuk üste gideceği yönünde. Tabi siz hani garanti olsun diye bir buçuk üste alabilirsiniz bu maçı. İki takımdan da gol bekliyorum. Maç üste gidecek. Yani iki buçuk üstüne güvendiğim bir maç. Öyle söyleyeyim size. Saat 19.55'te başlayacak arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi. Dinamo Kiev Juventus maçı. İki buçuk üst. Bir ikinci maçımız. İngiltere birincilikten. ligden. Kivres Bristol Rollers maçı. Bu maçla da ilgili yaptığımız analiz iki buçuk üstü gösteriyor arkadaşlar. Tabi ben garanti olsun e, sağlamak kaçayım diyorsanız bir buçuk üstünü de alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar. E, Bizim bir tane mobil uygulamamız var. Kuponlarımızı paylaştığımız. Bu videonun açıklama kısmında linkini atacağım. İndirmek isteyen arkadaşlar indirebilir. E, kuponlarımız yüklendiği zaman bildirim gönderiliyor. Değerlendirmek isteyen olursa oradan da takip edebilir. Hani zamanı olmayan videoları izleyemeyen arkadaşlar için söylüyorum ben bunu. Bu videonun Açıklama kısmında arkadaşlar şurada bir link bırakacağım Google Play'den rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Üçüncü maçımız arkadaşlar İngiltere birinci liginden saat 20.30'da başlayacak Gillingham Portsmouth maçı. Ben bu maçla ilgili karşılıklı gol var aldım 1.62 oranda. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımız yine İngiltere 1. Liginden Oxford-Dons maçı. Yine ben bu maçın 2.5 üstüne aldım. Yani 2.5 üstte gidecek ve karşılıklı gol varına çok güveniyorum ben bu maçın arkadaşlar. Yani dileyen karşılıklı gol var alır, dileyen üst alır. Maç üstte gidecek ama. Bir aksilik olmazsa bir sıkıntı çıkmazsa hani kaçan penaltılar olur kırmızı kartlar olur yani Takım kırmızı kart yer yaslanır Yani olağanüstü bir şey olmazsa maçın üste gideceği yönünde kanaatine vardım İlk kuponumuza geçelim şimdi arkadaşlar 3.61 oranlık kuponumuz var Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz e, bu kuponumuzun Kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar. Almanya 3. liginden Dresden den Zwitschkau maçı. mas sonucu 1.1.70 oran. Dinamo Kiev Juventus 1.5 üst. Biraz garantiye kaçtım. Ve e, İngiltere 1. liginden Kuponumuzun son maçı İngiltere 1. Ligi'nden saat 21'de başlayacak Sunderland Green maçı karşılıklı gol var. Toplam 3.61 oran yapıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum. Analize kaldığımız yerden devam edelim. Tabi hafta içi maçları biraz sıkıntılı geçebilir. Biraz temkinli devranalım arkadaşlar. Bir sonraki maçımız, İngiltere 1. Ligi'nden Sunderland-Crieve maçı. Dediğim gibi karşılıklı gol varına güvendiğim bir maç. Yani maç 1 birde de takılabilir. Şöyle bir bakalım, göz atalım. Maç 1 birde de takılabilir arkadaşlar. Aradaki puan farkı 4. Yani iki takım da gol atmayı yemeyi seviyor. Bu yüzden ben karşılıklı gol varını aldım. Yani sizin, siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. İngiltere ikinci liginden saat 21'de başlayacak. tranmar Leyton Orient maçı. Yine bu maçın karşılıklı gol varını aldım. İki takımdan da gol bekliyorum. Yani 155 orandan ee, pardon 170 orandan değerlendirebilirsiniz. Kafa bulamacı gibi oldu maçları takip de de kusura bakmayın. Ve son maçımız arkadaşlar Exeter City Krali maçı. Bu maçın iki buçuk üstünü aldım arkadaşlar. 1.60 ee, orandan Yani yedi tane maçın arasında iki tane kombin yapabilirsiniz. 3-3 Beğenmediğiniz maçı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ekster City Kravilito maçı iki buçuk üst Dileyen e, iki buçuk üstünü değerlendirebilir kuponunun birinde. Bugünkü maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, Tabi aklınıza yatmazsa oynamayın. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar yazdığımız gibi gelir inşallah.